Bu soruyu geçelim. Ee, az sonra döneceğim. Kleptomani bipolar mı demek yasal süreçte doktor ya da tedavi raporu ne kadar etkilidir? Yani bir kere kleptomani bipolar demek değil. İkisi ayrı ama bipolar bozuklukta da çalma davranışının özellikle manik dönemde olabileceğine işaret etmiştim. Yasal süreçlere de az önce işaret ettim. Yani eğer, gerçek, eğer kişi gerçekten kleptomaniik bir hastaysa ve çaldığı şeyler çok değerli değilse, yasal süreçte yapılan incelemeler ve hasta olduğu da net olarak ortaya çıkarsa, kreptomani sonuçta o kişinin ceza almamasını sağlayabilir. Ee, diğer yandan, tabii bipolardayken çaldıysa, zaten bipolar kendisi ciddi anlamda daha ağır bir hastalıktır ve yasal süreçte e, hastanın ceza almaması yönünde e, ciddi bir katkı sağlayabilir. Tabii bunlar... Hekimlerin düzenleyeceği raporlar ve mahkemelerin alacağı kararlarla daha net ortaya çıkacak süreçlerdir. Bilir kişiliklerinden sistem buna hizmet eder. Dolayısıyla bu otomatik bir durum değil. Ben genel akışı ve olabilecekleri izah etmiş oluyorum.